Hoş geldiniz. Neler var karavanda? Neler yok ki her şey var. Çamaşır makinesinden tutta fırınına kadar, çift buzdolabına kadar. Ne ararsan var. Isıtma sistemimiz, dizel ısıtıcımız var. Ee, tabii ısıtmadan önce biz e, tam zamanlı yaşadığımız için karavanda yalıtımımız bir kere çok önemliydi. 3-4 kat yaklaşık 8-10 santime kadar bir yalıtım kullandık. Yani geçen gün test ettik. 0 dereceye indiği zaman anca ısıtıcıyı çalıştırdık. Onun dışında şu an gayet iyiyiz. 0 dereceye gittiğimiz tüp. Ee, LPG'miz var tabii ki. 3 elde <gülüyor> kullandık. LPG tankından memnunuz. Bu sefer özel bir uygulama yaptık, yapmıştık. İki şahsa arasında yerleştirdik. 60 litrelik bir LPG tankı kullandık. Bunu işte ocakta, su ısıtmada ve aynı zamanda şeyde fırında kullanıyoruz. Üç el otogaz mı yaptı? Evet 3 el otogaz yaptı. Eser Bey sağ olsun, teşekkür ederiz kendisine. Memnunum. Şu an memnunum, hiçbir sıkıntım yok. Kullanım deneyimlerimi de takipçilerimle paylaşıyorum zaten. Hatta kendisine de takipçilerimi özel olarak yönlendiriyorum. Üste 4 tane büyük güneş panellerimiz var. Bu karavanda sonsuz döngü bir enerji sistemi var. Yani şöyle aslında. Ee, güneşin hiç doğmadığı zamanlarda bile araç yolda giderken alternatörden şarj eden bir sistem var. Yani aslında bu karavanda ya da bu evde hiç enerji bitmiyor. Ya üst katta yazın kullanacağımız bir teras alanımız var. Oraya hamak koyduk. Ee, tabii şu an e, montajını yapmadık. Yolda giderken herhangi bir tehlike arz etmesin diye. Sadece park halinde e, üste hamak yerleştirdik. Şurada bir salıncağımız var. Tabii evimizin ana girişi bu tarafta. Ya bizim için bu panel van'dan sonra 3 oda bir salon. Şurada ufak bir yer görüyorum. Orası bir yatak odası aslında. Hı -hı. Ee, tek kişilik bir yatma alanı. Bu karavanda 7 e, kişi çok rahat konaklayabiliyor. Ama biz tabii eşimle beraber sadece 2 kişi kalıyoruz. Hani oldu ki eşimiz dostumuz, arkadaşımız geldiğinde çok rahat 7 kişinin konaklayabileceği bir karavan yaptık. Ne kadar sürdü bu karavanın? Toplam yapım süreci 12-13 ay sürdü. Çünkü tüm işçiliğini eşimle beraber kendi emeğimizle yaptık. O yüzden hani tabii ki dışarıdan profesyonel destek aldık. Yani işte işinin ehli uzman firmalarla da çalıştık. İşte tıpkı otogaz gibi bunlar ciddiye alınacak işler. Hani ben yapayım demekle olabilecek şeyler değil. işinde güvenilir firmaların yapabileceği şeyler. Onun dışında yine kasayı bir yat firmasına yaptırmıştık. Ama içinin tasarımı... Uygulaması tamamen ben ve Burçağın kendi emeği. Görüşmek üzere.